gizlice konuşanları görmedin mi? Onlar sana geldikleri zaman seni Allah'ın selamladığı bir tarzda selamlıyorlar. Kendi içlerinden de bu söylediklerimiz yüzünden Allah'ın bize azap etmesi gerekmez miydi derler. Cehennem onlara yeter. Oraya gireceklerdir. Ne kötü dönüş yeridir orası. Ey iman edenler!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 onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın hizbi, dininin yardımcılarıdır. İyi bil ki kurtuluşa ulaşacak olanlar Allah'ın hizbidir. Sadakallahü lansin.